Evet, önümüzde 235 var. Yani iki tane yüzlük. Yüzler basamağında 2 var. 3 tane onluk. Onlar basamağında 3 var ve 5 tane birlik, birler basamağında da 5 var. Buraya da çizdim. Burada gerçekten 235 tane kutucuk var. Burası 200, burada 30 ve burada da 5. İki tane yüzlük kutu grubu, 3 tane onluk kutu grubu, 1 2 3 ve 5 tane de tek başına duran kutucuk. Gelin ilginç bir şeyler yapalım. Mesela buraya 10 ekleyelim. Bakalım ne olacak? Ne yapacağız? 10 ekliyoruz. Sadece bir tane 10. Buraya bir tane daha onluk grup koymalıyım. Bakalım hızlıca çizebilecek miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oldu. İşte. Bir tane daha 10 ekledim. Önceden 3 tane vardı, şimdi bir tane daha var. Kaç tane oldu? Sırayla yazalım. 4 onluk. 4 tane 10'um oldu. Hala 5 tane birlik var. Birlik eklemiyorum. 5 birlik. Ve yüzlüklere de dokunmadık. İki tane yüzlük de duruyor. O halde ne oldu? İki tane yüzlük, dört tane onluk ve beş tane birlik. Aşağıda da var bakın. İki tane yüzlük, dört tane onluk ve beş tane birlik. Yani ne oldu? 245. Hadi bir tane daha işlem yapalım. Bu sefer yüz ekleyelim. Bunları silelim. On yerine bu sefer yüz ekliyoruz. Artı, 100. Yani, bir tane yüzlük, sıfır tane onluk ve sıfır tane birlik ekliyoruz. Yani aslında sadece bir tane yüzlük ekliyoruz. O halde, artı 100. Gelin, bunlardan birini kopyalayıp yapıştıralım. Evet. Şimdi, kaç tane yüzlüğüm oldu? Bir, iki, üç. Artık üç tane yüzlüğüm var. Önceden 2 tane yüzlüğüm vardı. Bir tane daha ekledim. 3 tane oldu. Buraya da yazalım. 3 yüzlük. Peki onluklar değişti mi? Hayır. Onluklara dokunmadık. 3 tane onluk vardı. Hala öyle. Peki ya birlikler? Onlara da dokunmadık. Hala 5 tane birliğim var. 335. Yani 3 yüzlük, 3 onluk ve 5 birlik.